Bizde var arkadaşlar bugün sizlerle Birlikte Roblox'da Bedvars oynuyoruz Şimdi birkaç tane arkadaş var ee, Onlar da bizde oynamak istedi. videonun başında Şimdi onlara istek atalım Bulursak hmm. ee, Neredesin Neredesin Efendim efendim. Adi, adi diyor. Hadi hadi diyorum. Hadi oyunda başlatalım. Başlatalım. Başlat. Başlat. Bir dakika. Baş. mı? Başlattım. Başlatalım. Vey vey vey vey Şimdi herkes. Kanka yeter. Bakalım maç ne? kaç saniye sonra gelecek. Evet abi. Bekle bekle bekle bekle gelir. Uyy. Oo oo 30 saniye oldu. Evet. saniye oldu. Dans dans. otuz yedi saniye 37 oldu. saniyede buldum be. Ne kadar uzun sürdü ya. Evet, vallahi baya uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Uzun sürdü. Uzun sürdü. Onun üstü uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. Abi, ben... Efendim. Aa ben karakter almayı unuttum. Abi de bir şey, bir şey, bir şey oldu. Taha. Ben Ana ben tek miyim? Ana bizlerle savaşacağız daha. Yok savaşmayacağız. Tamam. Bunu kazıyoruz ama. Ya, ya ben ne yapıyorum ya. Hemen yatığı geliştirelim. Arkadaşlar bedvarsı biliyorum merak etmeyin yani. Kazanamazsınız falan demeyin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne oldu ya? Ne? Ne oldu oğlum az önce? Kardeşim güççü oluyor? Neler oluyor ta? Evet. Arkadaşımız öldü. öldü. Arkadaşlar. Ta burası sende haberin olsun. Ben şey almaya gidiyorum. Elması. Ben... Evet. Kılıç al. Kılıç kılıç. Kılıç al kılıç al. 76 tane. Kılıç al. Yani o da bizim suçumuz değil. Kılıç alırsın. Beklersin yani. Pipidik dık tek Ya! Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim. İstersen konuşayım Uzaklara gidelim Gidelim Hadi gel gidelim Uzaklara gidelim Uzaklara gidelim Arabamda istersen konuşayım Babamla uzaklara gidelim Gidelim Tamam Ben demir kılıç alırım Bam Al sana sandıkta yazdım ama çıkmadı ve yanlış yazdım herhalde. Sandığımıza koyalım. Şu. Oy adam direkt şeye geçti valla. Zırha geçti zırha. Demir demiri kırıcağır. Onlardan demir düşüyo daha yeni mi? Lan kılıçsız ben nereye gidiyorum ya. Adama kılıcımı verdim. Sinirlendim. Tamam hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim. Arabamla. İstersen konuşayım. Babamla uzaklara gidelim. Gidelim. Hadi gel gezelim. Ee, uzaklara gidelim. Uzaklara gidelim. Arabamla. İstersen konuşayım. Babamla uzaklara gidelim. Gidelim. Hadi gel gezelim. Hadi gel gezelim. Hadi gel gezelim arabamla, istersen konuşayım babamla, uzaklara gidelim. Sanki geliyorum ben. Adama. Sen demir zırh olmuşsun. Ben de hemen demir zırhı alayım. Yatak alarma. Yatak alarmı aldım merak etme ha, tamam. artık savaş. Ya blok aldım yanlışlıkla ya. dedi. <gülüyor> sen orayı geliştir. Ardından. Demir mi? Evet. Taşlar ne demirin var ki? Ne yapıyorsun lan? Al. Nereye koyun Yuh! Bunların hepsi yine blok alacağım dermişim. Ardından. Takiii Taki. Ben savaşa gidiyorum Takiii Tamam Sen tamam. kanka tamam. Gel lan buraya Burada ne olmuş Neler oluyor burada Ne oluyor burada Sen şaka mı yapıyorsun Gel lan kötü birisi var Gel lan buraya Savaş başlasın! Savaş savaş savaş! Anlaş anlaş anlaş! Savaş savaş! Aaaaaaa! Ne yapıyorsun oh. sen? Aaaaaa! O ne? O, ne, o ne. Hayır hayır hayır! Aaaaaa! Bir canla! Yuh! Abi Bu ne oğlum? Abi ben kaç! Kaç! Ver lan bütün türde <gülüyor> Lan. Nasıl? Bir dakika. <gülüyor> Sağ, artık taşla şeyi kaplamaya başla. <gülüyor> Daha ben arkadaşla şeye <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> TNT mi? TNT sen almışsın bir. Daha hepimiz biz savaşa gidiyoruz. <gülüyor> dön, dö, dön. <gülüyor> dö dö dö dö. dö, dö, dö. <gülüyor> dö, dö, dö, dö. Den deden deden Den deden Dede deden deden Yataktan yokmuş ki zaten Hadi gidelim evet. Niye TNT'yi koyuyorsun? Bana verseydin. Elmasına saldıracağız. Elmasına saldıracağız. Hadi hadi hadi. Hop. Hop. Hop. Hop elmasla kaçamazsın oğlum. Olum. Allahım. Gel lan buraya. Benler blok alıp geliyorum. Ya da al git gidip, gidip almama gerek yok çünkü burada. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Aa aşağıya düştüm. Ya aşağıya düştüm ya. Aşağı düştüm geliyorum. Geliyorum, sıkıntı yok, geliyorum. Sıkıntı yok, geliyorum ben. Abici ben. Yataklar mı? Oğlum. Ne geldi? Ne yaparız? Saldır mı ya o? Oğlum ona saldırılır mı bana ya? Onda sen bana hayatta saldıramazsın hayatta. <gülüyor> oh. Amca Bizim bütün yok. Sa Ben şurayı bir taşla kapatayım ne olur ne olmaz. Taşla kapatayım taşla taş. Taşla kapatıyorum taş. Oha oha. Elmas, zümrüt her şey var bunda. Zümrüt de var elmas da var. Hadi. Bir dakika. Hadi, hadi. Daha şimdi daha yeni aldım. Ben var mı? Yok. teleport şeyi aldım yanlışlıkla. Ne, ne aldın? Ben de aldım onu. Ne oldu ki? Hadi ya ben savaşa gidiyorum abi canım sıkıldı. Basıyorum ben. ben o oh, şurası boş, şurası boş. Abicim ben en şey geldim. Fazlığa geldim ben. İnşallah güzel. Evet. evet. Güzel Bunların hepsini buradan yani kıralım. Orada bir şey var. Orada mi gördün? Bu ne oğlum? Kıramıyorum lan bunu Allah Allah. Oo! Oh! 12, 12 tane elmas mı? E ben bu zümrütleri sana rüyanda veririm. Ben bu zümrütleri vermem. Oha! Bir dakika arkadaş, bizim arkadaşımızda kılıç şey, elmas şey var. <gülüyor> e taşlarını Daşlarına. Ne daşın, ne daşı Boş. Ne daşın. E daşı. Kaç kişi lan onlar? <gülüyor> Allah ver. Gelin lan buraya. aşağı yaptım Gel lan buraya. Gel lan buraya. ha. Hayır ya. Ya. Yok ben savaşa gideceğim. Oo <gülüyor> oha. kaç kaç. Abici adam Of. Of erkek ya. Abi, lan? Ne oldu? Adam mı olmuş? Nasıl? Nasıl? Yatak mı? Bak biz orada savaş. Ne? Yatak mı? Yatak ne? Öyle bir yatak yok ki olur mu oyunda ya? Bu nasıl yatak abi? Nasıl yatak? Ben şey güçlendireceğim bir dakika. Nasıl yatak? Yatak alamalardınız. Hey! Liyom, liyom, liyom. Hey, Ha, hiç bir şey anlamadım. Oh, Allah korktum. He. Hey. Bilmiyorum, birisi sandım ama kim sandım ben de Oy. Allah Tevkir, Allah Tevkir, Allah. Allah evet, Allah evet, Allah tu Allah evet, Allah evet. Oh. Öldür! whoa. <gülüyor> ah. <gülüyor> uy yuh yuh arkadaşım napıyon yuh yuh yuh abi bu nasıl bu abi ya Ver çekirge, hoplay ver çekirge, ver çekirge Hoplay ver çekirge Hoplay ver çekirge Hoplay ver çekirge Hoplay ver çekirge Hoplay ver çekirge Hoplay ver çekirge Yoooook <gülüyor> Öl lan öl, öl. Ben senle çalışıyorum Onda değil tamam mı Ben takımı geliştiriyorum sağ Avcım gel ihtiyacımız yok şu an. Abicim, ben. bak. ne Verdim. Bu tamam bakarım şimdi. Ben dörtüncü talıyorum. Op. O da ama çok büyük bir savaş var. Has. Hayır hayır la la la. Tamam ulan. Savaşacağım lan senle. Savaşacağım senle. Savaşacağım, Savaşcam savaşacağım. Cis! Ne ne yaptım ben? Ne ne ne ne yaptım ben? Ne yaptım ben? N oldu? Adamı öldürdüm. Hepin en nasıl dirili adamı. Ne yaptım oğlum ben? yuh Vallahi. yuh Ben elmas her nerede serşe elmas. Daha artık blokla şurayı kapatayım. 20. dakika daha olmamış şey var 20 dakika olunca şey benim taşıma yorum şey e, seyredenler biliyor ne yapıyorsun? yatak yatak alar mı yatak yatak yatak Öldüm. öldürdüm öldürdüm adam varmış ya sen niye koy vallahi sen koydun sadımer daha içini yün de doldur yün yün ha, ha. lan yün yün Aa! Elmas zırh nerede? Bakın. Bir tane zırh lazım. Bir tane. <gülüyor> tamam artık ben elmas zırhım. Uy! evet biraz bir tane zümrütüm var ama. koydum ikisini de elmas da koydum şey de koydum. Ya. He Ben yanlış şeyli koyuyorum. Ne terbiyem oldu? Ben savaşa gidiyorum. Aa. gel varsa gelsin. uy Alın. Oh! Oğlum nasıl lan? Çaklığı Gidin lan buradan. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi haha e, oynayacak. Daha iyi seyredelim bakın. Lan savaşa git. İntikamımı al benim. Zaten sen de ölürsen at Zümrüt mü? Şunu mu atalım? Kanka, şunu mu at? Öldürsün siz de o gitti ya. Ve. ya. Tamam. Yazıın vallahi anlarsa anlatıyor anlamaz Orasını boş ver Zaten yarı arkadaş ölüme. ölürse he Çıkacağız yer arkadaş Sağ sen ölürsen oyundan çıkacağız sen kırmana gerek yok çünkü zaten 21 dakika oldu Sağ sarıya git Sarıya git Sağ adam var adam var öldüm ölecek mi öldük Arkadaşlar videomuz burada bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.